İkizler burcu hangi burçlarla anlaşır? Koç burcu her daim neşelidir ve sizi hemen etkiler. Her zaman onunla olmak istersiniz. Renkli günler bittiğinde aklınız başınıza gelir ve ne yapacağınızı düşünmeye başlarsınız. Aşkınız bitebilir ama dostluğunuz her zaman devam eder. Boğa burcu size uygun değildir. Önceleri size etkileyici gelen her şey daha sonra sizi rahatsız etmeye başlar. Bulunduğunuz ortamdan kaçmak istersiniz. Arkanızda ise yaşadıklarını kesinlikle unutmayan, sizi hep öfkeyle hatırlayan biri kalır ve hep öyle hatırlar. İkizler ve ikizler, işte aradığınız boş. İstediğiniz tüm meziyetlere sahip bir insan karşınızdadır. Eğer gerçekten size eşlik edecek bir partner arıyorsanız onu kaçırmayın deriz. Ortak özellikleriniz birbirinizi tamamlar. Birbirinizi anlayacak, dinleyecek, duygularınızı paylaşacaksınız. Beraberliğiniz evlilikle sonuçlanabilir. İyi bir seçenek olabilir sizin için yengeç romantik ve duygusaldır sizi saran sıcak sevgisi karşısında etkilenmeniz normaldir sizi etkileyerek şımartması ve her istediğinizi hemen yerine getirmesi ayaklarınızı yerden kesebilir ancak bu aşk bir gün biter ilişkide en büyük para yarayı yengeç alır aslan burcu size göredir aslan cazibesi canlılığı karizması mertliği atılganlığı ve güzel sözleriyle sizi anında etkileyecektir siz de çekiciliğiniz, güzelliğiniz ve ince zekanızla onun aklını çerebilirsiniz Aslan gururludur. Onun bu gururunu kırmazsanız bu ilişki ömür boyu sürebilir. Başak Burcu ile anlaşmanız zordur. Başak Burcu'nun maddeye olan düşkünlüğü sizi huzursuz edecektir. O sürekli etrafındakileri eleştirmekten hoşlanır. Onunla savaşmak yerine anlaşmayı denediğiniz zaman çok şey kazandığınızı görürsünüz. Birlikte iş ortaklığı bile kurabilir, beraberliğinizi pekiştirebilirsiniz. Yaşayıp görmek gerekir. Terazi sizin için en ideal burçtur. İkizler burcu ile güzel bir aşk hayatı yaşayabilirsiniz. Uyumunuz mükemmel olur. Çevrenizdekileri kıskandıracak bu aşkın kıymetini bilmelisiniz. Akrep ile aranızda fiziksel çekim olabilir. Çünkü akrep acayip çekicidir. Sonra tartışmalar büyüyüp gidecek ve aranızda kısır döngü başlayacaktır. Ona veda ederseniz siz rahat edersiniz. Yay burcu ile mükemmel bir ilişki yaşayabilirsiniz. Saatlerce sohbet eder, aynı şeylerden zevk alır, birlikte seyahat edebilirsiniz. Birbirinizi ara sıra bile olsa kıskandığınızda zaman içinde yine birlikteliğinizi tamir edersiniz. Ama nazar değmesin diyebiliriz. Oğlak ile ilişkiniz boşuna zaman olur. İkizler burcu akıllı, esprili ve entelektüel insanları sever. Oğlak ise tüm bunların tersinden hoşlanır. Fakat sizin üstün yönleriniz onun dikkatini çeker ve size yakın olmak için her şeyi yapar. Gizemli düşüncelerini saklayan oğlak burcuna tamir etmeniz çok zordur. Kova burcu ile ilişkiniz uğraşmaya değer. İkizler burcu kova ile rastlaştığında deneme de, denemeye değecek bir beraberlik ortaya çıkabilir. Kendisiyle başa çıkabilen bir ikizlerle ile karşılaşan kova bu entelektör beraberliği yeşil ışık yakar. Karşısına çıkan bu güzel fırsatı değerlendirmek ister. Bu güzel ilişkiyi bozmayın ve ilişkinizi tüm gücüyle koruyun, tadını çıkarın. Balık burcunun size ayak uydurması zordur. İkizler burcunun hareketli yapısını takip etmekte zorlanan balık, beraberleriniz ilerledikçe neler yapar bunu yaşamak lazım. Bir balık size asla oyalayamaz. Siz yaşam problemlerini çözerken o kendi rüyalarını, hayallerini anlatmaya çalışır. Küser ve kendi kabuğuna çekilir. Böylece de ilişkinizde tehlike çanları çalmaya başlar arkadaşlar. Kadınlar nasıl sevilmek isterler? Erkekler eşlerini ya da kadın arkadaşlarını takdir etmezler. Bir kadının veya eşin yaşamında takdir edilmek çok büyük önem taşır. Kadınlar hep vericidir. Onlar erkeğinin ve çocuklarının her ihtiyacını karşılamaya çalışırlar. Bundan mutluluk duyan kadınlar çabalarının takdir edilmesini beklerler. Bayan arkadaşınızı ya da eşinizi takdir etmek yeterli değildir. Bunu dile getirmeniz gereklidir. Unutmayın ki arkadaşlar takdir edilmeyi hepimiz severiz. Birçok erkeğin bir kadına açılması uzun süre alır. Bu konuşmaktan hoşlanmamalarından kaynaklanıyor olabilir. Ne hissettiklerini, düşündüklerini sorduğunuzda genellikle yorum yok seçeneğini kullanırlar. Kadınlar ne kadar güçlü, duygusal bir bağ ile kendilerine bağlı olduğunuzu anlamak isterler. Temeli sağlam birliktelikler duygusal bağların üzerinde yükselir. Eğer sevgiliniz veya eşiniz onu dinlediğinizi, kendi düşüncelerinizi, duygularınızı anlatmak için... Yollar aradığınızı, kendinizi ona açtığınızı anlarsa size tümüyle bağlanabilir. Size bir soru sorduğunda ona gülümseyerek cevap verin. Kabalık bir ortamda ona göz kırpın. Bunların yanında nasıl hissettiğinizi ona direkt söyleyebilirsiniz. Örneğin birlikte katıldığınız kalabalık bir toplantıda sosyal bir ortamda kulağını eğilerek oranın en çekici kadının kendisi olduğunu söyleyebilirsiniz. Kadınlar sözel kişiliklerdir. Sözlerinizle etkilemeniz kolaydır. İnanmadığınız ya da hissetmediğiniz bir şeyi sakın söylemeyin. Kadınlar yalanı hemen anlarlar. Kadınlar beraberliklerinde, göbeğinde, beraberliklerinin göbeğinde kendilerini görmek isterler. Başka insanların ya da bencil bir erkeğin bu merkezde yeri yoktur. Yaşanan ilişkilerde tarafların merkezci hareketleri vardır. Kadınların iş dünyaları özgürlük şarkıları söylese de korunma ihtiyacı hissederler ve bunun için bir erkeğe ihtiyaç duyarlar. Eşinizi ya da sevgilinizi bu noktada yalnız bıraktığınızda bunun zararını uzun vadede siz yaşarsınız. Eğer bir kadının birlikte olduğu erkeğe duyduğu güven biterse ilişkiyi öldüren dakikalar başlamış demektir. Güvensizlik beraberinde saygıyı duyuyor kadar. Bu zor olabilir ama kendinize saygı göstermesi gerektiğini hissettirmek yine size düşüyor. Sizin de ona saygı göstermeyi unutmamanız gerekiyor tabii ki. Romantizm zihinde yaşanır. Aşkı ve aşkın coşkusunu bulma yoludur. Sevgilinizin ya da eşinizin nasıl göründüğü ya da onu ne kadar, nasıl, ne zaman takdir ettiğinizi anlamak gibi basit şeyleri fark etmek için zaman ayırmaktır. Hepsinden önemlisi zaman ayırmak ve sevdiğiniz kadın için bir şeyler yapmak, denemek demektir. Karakterinizin, kişiliğinizin nasıl olduğunun önemi yok. Gayret gösterirseniz romantik olabilirsiniz. Duygu, düşüncelerinizi, hissettiklerinizi anlatın yeter. Kadınıza küçük bir not bile yazsanız bu ona yeter. Kadınlar erkeğin tarafından her zaman düşünülmek isterler. Kadın bir akşamüstü uyuşuduğunda başını daracağı, bir göğüs ve kendi isminin şarkısıyla atan bir kalp ister. Sevdiği erkeğin nefesinde kendi kokusunu koklamak ister, derinlerde kendini bulmak ister. Erkeğinde kendi kokusunun egemenliğini sürmesini ister. Sevilmek ister bütün kadınlar. Gece erkeğini arayabildiğinde derdini anlatabileceği, onun sesinde sevgi bulduğu, ses tonunda neşe bulduğu, ses tonunda kendinden bir parça bulduğu bir erkek ister. Kadın erkeğine güvenmek ister. Sevdiği erkeğine ağzından çıkan her sözcü güvenmek ister. Kuşkuyu istemez. Kuşkudu bir kadın huysuz kadındır ve geçimsizdir. Kuşku kadının doğasına aykırıdır. Sarılmak ister. Kollarını erkeğine açıp sevdiği adamı karşılamak ister. Saatlerce sohbet etmek ister. Çünkü kadın doğallık ister, gösterişi sevmez. Bir kadın ilgi ister. Lüks hediyelerle susturulmak değil, yaşanan güzel günleri hatırlatacak bir hediye ister. Lüks hediyeler unutulur. Kadın nadide bir çiçek gibi korunmak ister arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayatı daha ilginç kılan 30 garip bilgi arkadaşlar. Her videomuzun sonunda böyle garip şeyleri de paylaşıyoruz. İzleyin, dinleyin. Bir. Coca-Cola'da renklendirici kullanılıyor arkadaşlar. Aslında gerçek rengi yeşil. Evet ilginç değil mi? İkinci maddemiz. Saatin icadından önce belirli bir süre boyunca yanmaya ayarlanan mum saatleri vardı. Hatırlatıcı veya alarm kurmak istediğinizde istediğiniz zamana denk gelecek şekilde muma bir çivi tutturuyordunuz ve mum o seviyeye kadar eridiğinde bunlar metal mumun üzerine düşüp ses çıkararak sizi uyarıyordu.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 Paraguay'da her iki tarafındaki e, kayıtlı kan boğazıcısı olması koşuluyla ile yapmak serbest. O, bu da çok ilginç. 10. Napolyon'un en nani yeri anladığınız siz onu. 2012 yılında Amerikalı bir ürolog tarafından 40 bin dolara satın alınmış arkadaşlar. <gülüyor> 11. Rusya'nın gelirinin %10'lu içki satışları oluşturuyormuş. 12. Çin'de bebekler doğduklarında 1 yaşında sayıyorlar. Allah Allah bu nasıl oluyor ya? 13. Çilek kelimesi İngilizcede star berry. İngilizcem yok tabii. Star olmasına rağmen çilek bilimsel olarak beri adlı verilen yumuşak meyveler kategorisine dahil değil. Ve muz ise şaşırtıcı bir şekilde bu kategorideymiş. 14. Arıların başlarının üzerinde 3 küçük, ön tarafta ise 2 büyük olmak üzere toplam 5 göz vardır. 15. Yin yak motifi sanıldığından aksine ilk olarak Çin'de değil Roma'da görülmüştür.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 Kediler tatlı yiyeceklerin tadını alamazlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna doğru geliyoruz. Biraz da size kanalımızdan bahsedelim. Arkadaşlar bizim kanalımız biraz karışık bir kanal. Yani her telden her dilden çalıyor söylüyoruz arkadaşlar. İddia tahminleri var. Bitkisel tedavi yöntemleri var. Acayip konular var. Mesela seven kadın nasıl davranır? davranır, Aşık olan kadın nasıl davranır? Aldatan kadın nasıl davranır? İşte e, bu şekilde acayip bilgiler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 Bizi izlemeye devam ederseniz beğenirseniz yorum yaparsanız seviniriz iddia formüllerimizde tutturan arkadaşlar yorumlarını yazıyorlar hayırlı olsun güzel şeyler yorumlar geliyor bizi izlemeye devam ederseniz bizi sevindirirsiniz arkadaşlar hayırlı günler hayırlı işler bol şanslar Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımızı orada görebilirsiniz Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazabilirsiniz. E, tıkladığınızda e, bütün videolar orada. Abone olursanız eğer bildirimleri açarsanız bütün videolarımızı size yayınlandıkça bildirimlerden gelecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.